Balık burcu erkeği yaşadığı her şeyi kaderin cilvesi olarak görür. Olacakla ölmüşe çare bulunmaz diye düşünür. Boşa kürek çekip kollarını yormaz. Balık tam bir teslimiyet halinde yaşar. Akışa yakalanıp sürüklenirken bile sağına soluna bakıp kafasını karıştırmaz. Dünyayla çok muhatap olmamasının, sorumluluk almamasının nedeni olacak olan nasıl olsa olacak. Boşuna çalışmaya gerek yok diye düşünür. Ama bu düşünce balık burcunu tembelleştirir. Yaşamının kontrolünü kaybetmesine yol açar. İnsanların yöntemleri farklıdır ama uğruna mücadele ettikleri şey aynıdır. Balık yaşamında payına düşen mutluluğun miktarını ne yaparsa yapsın değiştiremeyeceğini düşünür. Bir de mutluluğun asıl kaynağının düşlerinde olduğunu keşfettiği zaman dünyevi olandan olabildiğince uzak durur. Çünkü dünya yaşımın sayısız sorumluluğu beraberinde getirir. Toplumsal alanda mutlu olmak için birçok galibiyet kazanmak, başarılara sahip olmak, çalışmak, didinmek gerekir. Balık tüm bunları yapmadan yarı yönlük halde yaşayarak da mutlu olmanın yolunu bulmuştur. Bu yüzden önemsemediği her şeyi unutur. Balık zor sevmez. Mücadele etmek yerine payına düşene razı olup güvenli alanına çekilmeyi ister. Risk almak, daha fazlası istemek, daha büyüğüne sahip olmak, en çok kazanan olmak gibi arzuları yoktur. Dünyada her şey gayret, azim, motivasyon, hırs ise maddi kazanımlar üzerine kurulmuştur. Hırs, duygusal boşluğun yerini alan, günden güne büyüyen, doyumsuzlaşan bir duygudur. Evrenin kurallarına uyan insanlar, başlarına gelecek her şeye önceden teslim olmuşlardır. Nasıl olsa belli olan şeyler için fazla yıpratmaz, boşuna uğraşmazlar, denerler, olmadı vazgeçerler. Duyguları derin ve karamışık olan balıklar çabuk demoralize olur, ani mutluluklar yaşar. Ancak genelde melankolik bir yaşam sürmeye kendilerini alıştırırlar. Düş dünyaya karşı moralsiz, enerjisiz, isteksiz görünen balık, iş dünyasında o kadar da felaketin dibinde, uçurumun kıyısında değildir. Bu yüzden davranışlarındaki ani değişim çevresi tarafından oldukça yadırganır. Zorluklara çözüm üretmek yerine kendilerini suçlarlar. Her şey benim başıma geliyor zaten. Feryatları eşliğinde ağlamaya koyulurlar. Çaresizlik sığınlıkları bir limandır. Aslında canları içinde bulundukları durumdan çıkmak istemiyor olabilir. Genel olarak takındıkları bu karanlık tavır çevrelerinde insan kalmamasına sebep olur. Balık burcu erkeği için evlilik kararı zor alınan kararlardan biri değildir.